mülsemileri yapıyoruz. Malumunuz akademik yayıncılıkta e, kitap yayıncılığı var, dergi yayıncılığı var. Dergi yayıncılığında e, gönderilen çalışmaların bilimsel uzmanların e, iç hakemlerin ya da dış hakemlerin uzmanların değerlendirmesinden geçtikten sonra yayınlanması hedefleniyor. E, bu süreçte edikörler var, hakemler var, yazarlar var, yayın kurulu var, yayıncı var, farklı bileşenler var. E, bu süreçle ilgili farklı e, tarafların farklı görevlerini seminerlerde konuştuk. E, bugün ise biraz daha teknik bir konuyu e, konuşacağız. Nedir? Hakem sürecinde kullanılan formlar. Bilindiği gibi e, makale dergiye ulaştıktan sonra ön incelemeye tabi tutuluyor. Sonra yayın kurulu incelemesine tabi tutuluyor. Sonra e, dış hakemlere gönderiliyor. Daha sonra e, İngilizce dil editörü dil açısından kontrol ediyor, son okuma yapılıyor. Editörler e, isterlerse bunların her biri için, bu süreçlerin her biri için farklı form kullanabilirler. Şimdi e, bizim kullandığımız altyapı, dergi altyapısı Türkiye'de Dergi Park e, çoğunlukla kullanılıyor. Ücretsiz Twitter'ın altyapı sistemi. Bir de OJs dediğimiz e, açık dergi sistemleri var. Bu da aynı şekilde e, kendi sunucunu da adınızı adını alıp, kurduktan sonra ücretsiz şekilde kullanabiliyorsunuz. Bir de bunun dışında ücretli kullanılan sistemler var. Bugün yaygın kullanım olması açısından dergi parkla OJS üzerinde bu formların nasıl oluşturulacağı hakkında uygulamalı şekilde göstermeye çalışacağız vaktimiz elverdiğince. Konuya başlamadan önce bu hakemlikle ilgili kısaca bir giriş yapmak istiyorum. Akran değerlendirmesi veya hakem süreci veya makale inceleme süreci dediğimiz süreçte bir araştırmacı tarafından yazılan makalenin alana katkı sağlayacak şekilde geliştirilmesi hedefleniyor. Dolayısıyla bu makaleyi yazan bir yüksek lisans öğrencisi olabilir, doktora öğrencisi olabilir veya doktora sonrası alandan profesyonel uzman olabilir. Bunlar makaleyi kaleme aldıktan sonra e, bu yerdeki bilgilerin, e, literatür taramasının yapılıp yapılmadığı, e, amacın, konunun, tezin, hipotezin yeteri kadar ele alınıp alınmadığının e, akademik bir çalışma olduğu için e, o alanda uzman olan farklı e, en az iki tane e, hakem tarafının incelenmesi gerekiyor. İşte bu inceleme süreci sonunda yayınlanan makale e, alana katkı sağlayacak bir seviyeye ulaşmış oluyor hakemin katkısıyla. Burada hakemlerimize büyük e, terakat iş düşüyor. Onlar makalenin gelişmesi için e, vakit ayırıp makaleyi okuyarak ona katkı sağlamaya çalışıyorlar. Uygulama itibariyle genelde hakemlere Türkiye'de bir ücret ödenmiyor. Eğer yayıncı kamu kurumu, mesela, örneğin Türk Tarih Kurumu gibi, yani işler başkanlığı gibi, vakıflar genel müdürlüğü gibi eğer bir kamu kurumu ise onlar hakemlere ve yazarlar ücret ödeyebiliyorlar. Ama üniversite dergilerinde genelde hakemlere ücret ödenmiyor. Bu yüzden e, hakem e, bulmak zor. Bulduğunuz anda hakem çok yoğun olabiliyor. Ama genelde e, hakemlerimiz vakit ayırarak, kendi çalışma vakitlerinden ayırarak makalelere katkı sağlamaya çalışıyorlar. Burada hakemlerin görevleriyle ilgili birkaç şey söylemek isteriz. Birincisi, e, objektiflik. Editörde hakemde objektif şekilde makaleye yaklaşarak, e, güçlüyse güçlü zayıfsa zayıf geliştirilmesi gerekiyorsa geliştirilebilirsin diye makaleye katkı sağlamaya çalışması gerekiyor. İkincisi, e, kullanılan dil ve üslup. Mümkün olduğu kadar e, kibar, e, yazarı rencide etmeyecek şekilde, makaleyi geliştirecek şekilde bir dil ve üslupun kullanılması gerekiyor. Editörde genel uygulama itibariyle hakemden gelen bu değerlendirmeleri içinde hakaret olmadığı sürece e, ağır ifadeler e, rencide edici ifadeler olmadığı sürece bu ifadeleri raporu alıp yazarak göndermekle yükümlü. O yüzden editörlerimiz ve hakemler makaleye katkı sağlarken akademik katkıyla birlikte dil ve üslup açısından da mümkün olduğu kadar kırmadan, dökmeden, üzmeden e, uygun, kibar bir dille bu çalışmayı yapması gerekiyor. Tabii hakem e, havuzu dediğimiz her derginin e, alana yönelik birlikte çalıştığı hakemler var. E, bu hakemler e, süreç içinde birçok hakemlik yaptıklar için e, uzmanlık sahibi oluyorlar. Dolayısıyla ele aldıkları, baktıkları bir makaleye e, katkı sağlayacak şekilde destek veriyorlar. O açıdan hakemlerimize teşekkür ediyoruz. Şimdi e, formlar demiştik, ön inceleme formu olabilir, yayın kurulu inceleme formu olabilir, makale inceleme formu olabilir, e, yayın türüne göre çeviri makale ise çeviri inceleme formu olabilir. Araştırma makalesi ise araştırma makalesi inceleme formu olabilir veya e, kitap kritiği ise kitap kritiği inceleme formu şeklinde olabilir. Bunların her birine e, örneklerini göstereceğim size. Ama teknik süreci görme açısından OJS yani başlayıp dergi parka doğru gelelim. Şimdi ben ekranını size yansıtayım. Şimdi hem sistemi görmüş olalım hem uygulamayı görmüş olalım. Şimdi bu Yansıttığım... hava hocam geldi mi? Evet, şu anda geldi. Bu yansıyan dergi OGS sistemi kullanılarak yayınlanan bir dergi. TİP dergisi. Şimdi sistem aynı. Yani dergilerde aşağı yukarı aynı. Bunun yönetim paneline geldiğiniz anda yönetim panelinde OGS dergilerde sol tarafta dergi, web sitesi, süreç, dağıtım, kullanıcılar gibi temel bilgiler var. Dergide Yerginin temel bilgileri giriş yapılıyor. Web sitesi kısmında web sitesinin temel bileşenleri bilgileri giriliyor. Biz hakem sürecini inceleyeceğimiz için süreç kısmını göstereyim size. Süreç kısmına sistemde dokunulur zaman karşıya süreç ayarları çıkıyor. OJS dergi sisteminde. Burada dosya türleri denilen bir kısım var. Yani hakem sürecinde hangi dosya türleri yükleniyor Makale metni, etik kurul izni, yazarın tavsiye ettiği metin, hakem raporu eki gibi yüklenilen dosya türleri var. Bunu sisteme tanımlamak gerekiyor. E, kontrol listesi kısmı var. Kontrol listesinde de e, yazar makalesini sisteme yüklemeden önce son kontrol yaptığı liste var. E, gönderilen yazı daha önce yayınlanmamıştır, yayın kılavuzuna uymuştur gibi son kontrol listesi var. Yazar rehberi kısmında da yazarın uymasını istediğiniz etik ilkeleri, kuralları yazabilirsiniz. Telif hakkı hakkıyla ilgili bilgi ekleyebilirsiniz. Burada değerlendirme sekmesine geldiğimiz anda değerlendirme sekmesinde hakemlik modeli karşımıza çıkıyor. Değerli çift taraflı hakemlik mi kullanıyor, tek taraflı hakemlik mi kullanıyor, açık hakemlik mi kullanıyor? Buna dair bilgiler var. Aşağı tarafta da e, hakemin cevap vermesiyle ilgili belirlenen süre var. Kaç gün, hafta içinde cevap vermesini istiyorsunuz. Değerlendirmeyi, okumayı kaç hafta içinde yapmasını istiyorsunuz. Bunu seçebiliyorsunuz sistemden, açık dergi sistemlerinden. Biz hakem rehberi kısmına girelim. E, hakem rehberi kısmına, hakemden ne istiyorsanız buraya e, temel ilkeleri yazabiliyorsunuz. Örneğin ben sadece uzmanlık alanınızla ilgili çalışmaları değerlendirmek, tarafsız gizliliği korumak gibi hakemin olması gereken ilkeleri yazdım. Değerlendirme formu kısmı bu menü aynı süreç ayarlar sekmesinde. Burada değerlendirme formu oluştur diye sekmeye tıkladığınız anda karşınıza form açılıyor. Burada e, hakem örneğin makale inceleme formu yazalım. Aynı şekilde bunun İngilizcesini de yazmanız gerekiyor. Tamam diye onayladıktan sonra karşı tarafa e, formun başlığını oluşturmuş oldu. Düzenle dedikten sonra da karşımıza formun ögeleri çıkıyor. Burada Dergi Park'ta da benzer şekilde soru tipleri var. E, soru tipleri ne demek? İşte tek kelimelik cevap mı istiyorsunuz? Evet, hayır diye. Tek satırlık cevap mı yazılmasını istiyorsunuz? Geniş metin kutusu dediğimiz 100 kelimelik, 200 kelimelik, 300 kelimelik cevap mı verilmesini istiyorsunuz? Radyo düğmelere denilen çoktan seçmeli cevap mı vermesini istiyorsunuz? Buna dair burada bir belirlemede bulunuyor. Şimdi Örnek şöyle yazalım. Başlık uygun mu diye kısa bir soru yazayım. Uygun mu? Burada evet, hayır diyeceğimiz için radyo düğmesini seçtik. Öğe ekle kısmına... Burada da evet, hayır diye cevap seçmesini istediğiniz cevapları ekleyebiliyorsunuz. Burada önemli olan editörler açısından önemli olan bu hakemlerin görüp ile ilgili kısımdır. Burada hakemler bu soruyu cevaplasın diye işaretlediğim zaman da hakem bu soruyu cevaplamadan ilerleyemiyor. Bu önemli. Bu cevabı yazarın görmesini istiyor musunuz? Görmesini istiyorum diyorsanız, burada yazar için mesajı dahil et kısmına ekleme yapıyorsunuz. Kaydet dediğimiz anda soru oluşturuluyor. Önümüzde dediğimiz zaman da karşımıza böyle bir soru çıkıyor. Soru yazdık, akademik bir soru olduğunu düşünelim. Evet, hayır diye cevap verdiğimizi düşünelim. Bu şekilde karşımıza gelmiş oluyor. Eğer bunu değiştirmek isterseniz aynı şekilde değiştirebilirsiniz. Değiştirelim, örneğin, düzenle diyelim. Burada ee, Çoktan seçmeli değil de metin şekilde cevap vermesini istiyoruz. Genişletilmiş metin kutusunu seçiyoruz. Kaydet diyoruz. Önizleme yapalım. yapalım. Gördüğünüz gibi metin kısmı açıldı. Kimin buraya cevabını yazması gerekecek? Dolayısıyla bu yazılım arka tarafı çalışan altyapı OJS'de de dergi farklı da aynı. Derginiz eğer OJS sistemi kullanıyorsa bu şekilde hakem formu oluşturabilirsiniz. Şimdi bunu kapatayım, bir de Dergi Park'a bakalım. Aşağı yukarı sistemler aynı. Şimdi Dergi Park sayfasını paylaştım. Ekran yansıdı mı? Merhaba hocam. Evet, hocam, şu anda yansıtı. Şimdi iki Park'a girdiğimiz anda karşımıza bir panel çıkıyor. Burada editörün gördüğü kısım var süreçteki makaleler, onun kontrolde kaç makale var, editörde kaç makale var, değerlendirmede, yazarda, yani hangi aşamada kaç makale varsa burayı görüyor. Editörün gördüğü kısım, bizi ilgilendiren kısım şu menü kısmı. Menü kısmına geldiğimiz anda dergi yönetimi denleme kısım var, derginin temel bilgileri geliyor Dergi kullanıcı kısmı var, oraya kullanıcı eklemesi yapabiliyor. Bilgilendirme ve görünüm kısmında dergile ilgili temel politikalar yer alıyor. Bizim için hakem formları gönderdi, itibariyle gönder ve süreç kısmında süreç formları kısmı var. Buraya tıkladığımız anda karşımıza süreç formları sayfası geliyor. Şimdi burası iki Park'taki kullanılan süreç formları kısmına. Burada sıfırdan bir form oluşturalım. Yeni değerlendirme formu diye ikona tıkladık. Karşımıza geldi. Şimdi ilk önce rolü seçmemiz gerekiyor. Bu formun kim tarafından doldurulmasını istiyorsunuz? Yani hakem mi formu dolduracak? Yoksa yazım editörü mü? E, Mizanpaşa editörü mü? Son okuyucu mu? Dil editörü mü? Bunu kimin dolduracağını seçmeniz gerekiyor. Eğer e, yayın kurulu üyesi için hazırladıysanız bu formu, yayın kurulu inceleme formu ise gene hakem seçebilirsiniz. Alan editörleri dolduracaksa gene hakem seçebilirsiniz. E, Burada genel itibar hakem seçtik diyelim. Zorunlu derginin temel yayın diline göre zorunlu olan alanlar var. Benim dergimde Türkçe ve İngilizce. Buraya e, formun başlığını yazıyoruz. Örneğin makale inceleme formu diyelim. İngilizcesine de ulaşmamak için aynısını yapıştıralım. Şimdi burada Dikkat etmemiz gereken bir seçenek var. Evet. Değerlendirme formu otomatik gönderilsin mi diye bir seçenek var. Burayı evet derseniz, e, hakeme davet gittiği zaman bu form da otomatik gönderilir. Benim bunu otomatik seçmemeniz, yani pasif hale getirmeniz. Çünkü derginizde birden fazla form kullanıyorsanız, makale inceleme formu, çeviri inceleme formu, kitap incelemesi formu, e, doktora tezi inceleme formu gibi birden fazla form kullanıyorsanız bunu otomatik seçerseniz en üstteki form neyse tüm hakemlere aynısı gideceği için hakeme, hakem, yani kitap incelemesi gönderirken makale formu göndermek gibi bir hata ortaya çıkar. Veya e, en üstte kitap incelemesi ise ona bunu seçerseniz hakem formu gitmesi gerekirken kitap incelemesi gitmiş olur. O yüzden burayı pasif yapmak en iyisi. Burada dil de eklenebiliyor. Türkçe, İngilizce, hangi dilde hakemlere göndermek istiyorsanız onu seçebiliyorsunuz. Bu ayarları yaptıktan sonra, yani başlığını yazdık, formun başlığını, İngilizcesini, otomatik gönderilip gönderilmeyeceğini seçtik. dilini seçtik. kaydetlediğimiz anda form kaydediliyor. Şimdi form kaydedildikten sonra bizim soru eklememiz gerekiyor. Yani form ne ise, makale inceleme formu ise ona göre soru eklememiz gerekiyor. Kitap incelemesi formu ise ona göre soru eklememiz gerekiyor. Yayın kurulu inceleme formu ise ona göre soru eklememiz gerekiyor. Ama Dergi Park'ta bu soruları eklemeden önce oluşturduktan sonra karşınıza üç tane standart e, soru geliyor. Bunlar yazara önerileriniz, editöre yorumunuz ve öneri yani hakem kararı. Bunlar standart. Şimdi ön izlemeden göstereyim size. Önücülemeyi bastık, hiç soru eklemediğimiz halde bu üç tane sorunun standart geldiğini gördük. Yani yazara öneriniz ve metin yazılması zorunlu şekilde var. Editöre yorumunuz, bir hakemden istenilen yorum, yorumu şekilde yer alıyor. Aşağıda dört tane karar seçeneği zorunlu olarak yer alıyor. Yazıda büyük oranda değişiklikler gerekiyor, major revizyon. Yazıda az sayıda düzeltme gerekir, minor revizyon red, kabul şeklinde. Şimdi bunlar e, formda otomatik yer aldığı için dergi park da oluştururken, herhangi bir form oluştururken karar diye ayrı bir e, alan oluşturmanıza gerek yok. Yorum diye ayrı bir alan oluşturmanıza gerek yok. Bunlar standart şekilde geliyor. Ayrıca e, hakem gizliliğini sağlamanız gerekiyor. Yani yazarın hakemi bilmemesi gerekiyor. Hakemin de yazarı bilmemesi gerekiyor. Bu gizliliği sağlamak için buraya at soyat Kurumumuz, mail adresiniz gibi hakemden e, kendisine dair veri girişi yapmasını istediğiniz bir soru eklememeniz gerekiyor. Burada ad soyad diye sormaya gerek yok, kurumunuz nedir diye sormaya gerek yok. Çünkü zaten siz hakime davet gönderdiğiniz anda arka tarafta sistem e, bu formu kimin doldurduğunu biliyor. O yüzden e, ad soyad diye bir alan eklememek gerekiyor. Eklerseniz yazar göreceği için e, hakem gizliliği ortadan takmış olur. Şimdi formu başlığını yazdık, oluşturduk. Üç tane standart e, soru var. Bizim buna e, soru eklememiz gerekiyor. Form elemanları kısmına tıklıyoruz. Aynen OJS'de olduğu gibi. Üst tarafta form elemanı yani soru ekle kısmı var. Şimdi soru ekle kısmına geldik. Burada türünü seçmemiz gerekiyor. Yani sorduğunuz soruya metin içine cevap yazarak mı cevap vermesi gerekecek hakem yoksa çoklu seçilme çoktan seçme mi yapması gerekecek yoksa bir tane doğru cevap mı seçecek yoksa e, tarih mi gelecek bunlardan birini seçmesi gerekiyor şimdi metini yapalım metin sorusu e, cevabınızın maksimum karakter sayısı yani kısa cevap mı vermesini istiyorsunuz, uzun cevap mı örneğin buraya e, 200 yazalım 200 karakter girebilsin Burada harf sayısı esas. Siz 200 kelimelik bir bilgi girmesini istiyorsanız 200 kelimenin Word'de kaç kelime, karaktere karşılık geldiğini bulmanız gerekir. Örneğin burayı 600 yapalım. Karakter olarak 200 kelime denk gelsin diye. Sonra soru diğer çalışma alana katkı sağlıyor mu diyelim soruyu yazalım. İngilizcesine de aynısını yapıştıralım, bizi ulaştırmasın diye. Şimdi e, burada biz metin seçtiğimiz için soruyu oluşturduğumuz anda karşımıza metin girmemiz gereken bir alan oluşacak. Metin sorusu. Bunu onaylamadan önce buradaki iki seçenek var, o önemli. E, bu sorduğunuz soruya cevap vermek zorunlu olsun mu? Yani evet derseniz hakem bunu doldurmadan ilerleyemez. Dolayısıyla bunu seçmek gerekiyor. Evet biz bu soru zorunlu olsun diye işaretledik. İkincisi de yazar hakemin cevabını görsün mü? Yani bu cevap e, hakem tarafından bir zaman karar oluşturulduğu zaman yazar bunu görsün mü görmesin mi? Ona göre bunu seçmeniz gerekiyor. Seçtiğimizi farz edelim. Yani hem hakem doldurması zorunlu olsun hem de hakem e, yazar bunu görebilsin diye seçtik. Kaydet dediğimiz anda soru kaydedilmiş oluyor. Şimdi... Geriye gidelim, kaydetmedik. Form elemanı seçelim. Metin kutusu olsun. Form yolunu olsun. Yazar görsün. 600 karakterlik cevap vermesi gereksin. Sorumuzu yazdık. Kaydet diyelim. Şimdi ön izleme yapalım. Şimdi gördüğünüz gibi çalışma alana katkı sağlıyor mu? Diye bir soru çıktı karşımıza. Buraya da işte 600 karakterlik, harflik cevap verilebilecek bir alan oluştu. Bunun gibi çoktan seçmeli de yapabiliriz. Form elemanlarından geldik. Buradan form elemanı soru ekle kısmına ekledik. Metin kutusu değil de çoklu seçim olsun. Yani birden fazla cevap seçebilsin. Aynı şekilde form zorunlu olsun, yazar görsün. Soruyu yazdık diyelim. Aşağıdakilerden hangileri yer almaktadır diye bir soru soyduk. Şimdi Burada seçenekleri nasıl yazıyoruz? Seçenekler, Ankara yazdık, Enter yaptık. Seçeneği otomatik kaydetti. İstanbul yazalım. Bursa kaydetti. İzmir, Enter yaptık, kaydetti. Buraya seçeneği yazdıktan sonra enter tuşuna bastığımız zaman bu seçeneği dönüştürüyor. Ee, soruyu da hangi şehirler diye değiştirelim. Kaydet yaptık. Şimdi ön izlemeden bakalım. Teknik açıdan nasıl görünüyor? Şimdi hangi şehirlerdir diye soru oluşturduk. Cevapta birden fazla. Burada birden fazla cevap seçebiliyorsunuz. Yani çoklu şimdi Bunları biz Akademik soru yazmadık. Birazdan bu sorulara bakacağız. Teknik açıdan nasıl oluyor diye size göstermiş oldum. Tekrar form elemanı kısmına gelip. Form elemanı ekle kısmında. Tekli seçim. Bir tane cevabı seçebileceği bir seçenek yapalım. Form ögesi yorumlu olsun. Yazar hakemin cevabını görürsün. Soru nedir? Çalışmada kaynakçada yer Almayan e, eser var mı diye sorduk. Evet, enter, hayır, enter kaydetledik. Şimdi ön izlemeye bakalım. Çalışmada kaynakçıda yer almayan eser var mı? Burada evetse evet seçiyorsunuz, hayırsa hayır seçiyorsunuz. Dolayısıyla geriye gelirsek. Şu form elemanları ekleme kısmında form elemanı yani soru ekle de metin olarak cevap verilecek bir soru ekleyebilirsiniz. Birden fazla cevabın seçildiği çoklu seçim şeklinde soru ekleyebilirsiniz veya e, tek bir cevabın seçildiği bir soru ekleyebilirsiniz. Tüm bunlarda hangi soru seçeneğini kullanırsanız kullanın e, form ügesi zorunlu olsun mu olmasın mı bunu seçmek önemli. E, yazar, karar oluşturulduğu zaman bu cevabı görsün mü, görmesin mi? Burada bunu işaretlemek önemli. Bunları yaptıktan sonra kaydet yapalım. Ön izlemede karşınıza sizin oluşturduğunuz sorulardan bir form oluşmuş oluyor. En altta da e, Dergi Parkı'nın standart soruları yer alıyor. Yazar önerileriniz, stüktöre yorumunuz ve karar şeklinde standart yer alıyor. Bunu tekrar hatırlatmak istiyorum. Buraya kesinlikle hakemin adı nedir, soyadı nedir, kurumu nedir, e posta adresi nedir gibi hakemin kişisel bilgilerine girmesi gereken bir alan oluşturmamak gerekiyor. Diğer türlü hakem gizliliği ortadan kalkar. Formu oluşturduğumuz ufarda şu En alttaki form bizim form. E, oluşturduğunuz bu çalışır mı? Şu an aktif değil. Pasif durumda. çarpı işareti var. E, düzenle kısmına gelip. Alt tarafta da aktifleştir var. Aktifleştir dediğiniz anda bu form kullanılır hale geliyor. Eğer bunu aktifleştirmezseniz, formu hazırlasanız bile aktif olmaz. Şimdi ben sistemdekilerden örnek göstereyim. Bu yansıttım eski yeni dergisinin yayın ve danışma kurulu iç inceleme formu. Burada gördüğünüz gibi tekli seçim soruları var. Çalışma belli bir probleme odaklanıyor mu? İşte evet, hayır diye tek seçenek seçilebiliyor. Çalışma alana özgün katkısı var mı? İşte evet, hayır, kısmen gibi tek cevap verilebiliyor. Çalışmada kullanılan yöntem uygun mu? İşte evet, hayır, kısmen gibi seçenekler var. Şimdi eğer bu yayın kurulu formu ise yayın kurulunla çalışma hakeme gitsin mi gitmesin mi diye sormanız gerekiyor. Ee, Deriki Park'taki standart cevapları karar seçeneklerini değiştirme imkanı olmadığı için mecburen buraya bir karar oluşturmanız gerekiyor. Ben de bu yayın kurulu formuna çalışma hakem sürecine alınabilir, çalışma hakem sürecine alınmamalı bir seçenek oluşturdum. Dolayısıyla yayın kurulu üyeleriniz bunlardan birini seçerek kararı oluşturmuş oluyorlar. Burada verdikleri cevaba göre altta bir tanesini seçebilirler. Örneğin çalışma hakem sürecini alınabilir diye işaretlemişse aşağıda kabulü de işaretleşse fark etmez, revizyonu da işaretleşse fark etmez. Burada önemli olan yayın kurulu verdiği karar cevabıdır. Belki ilerleyen günlerde formlarda bu öneri kısmı değiştirilme sistemler açılabilir ama şu an standart olduğu için burada değişiklik yapamıyoruz. Bir de hakem formuna bakalım. Ön izle yaptık. Makale inceleme formu. Başlıklar yazının konusunu kısa ve açık ölçüde yansıtıyor mu? Evet, hayır kısmına. Özet yazının amacını kapsıyor mu? Çalışmada dil bilgisi kurallarını açık bir anlatım yolu izlenmiş mi? Veya... Araştırmada kullanılan yöntem uygun mu diye makalenin ayrıntı akademik içeriği ile ilgili sorular yer alıyor. E, bu sorulara evet, hayır kısmen diye cevap verebiliyor. Burada e, önemli olan şey şu, e, hakem sadece evet, hayır demesi yeterli olmuyor TRD'den için veya e, yayın kurulu için. Bu kararlarının dayanağını da belirtmesi gerekiyor. Bunu nasıl belirtebilir? ya buraya diğer diye bir alan oluşturuyorsunuz, gerekçesini yazar, 100 kelime, 120 kelime, 200 kelime veya e, incelediği metni e, ek olarak Word üzerinde okuma yaptıysa onu sisteme yüklemesi gerekiyor. Bu ikisinden mutlaka birinin olması gerekiyor. Hakem kararına dair ya buraya bir alan oluşturmanız ve onun ayrıntılı metin yazması gerekiyor veya e, okuduğu Word metin üzerinde Üzerine sağa sonuna açıklama şöyle gerekçesini yazması gerekiyor. Hakem eğer sadece burada evet, hayır diye işaretleme yaptı ama bunun dışında yorum yazmadı veya ilk dosya yüklemedi. Bu durumda e, hakeme tekrar rica edip okuduğu makale metnini talep edip onu sisteme ekleyebiliriz. Yani sadece evet, hayır diye cevap vermesi yetmiyor. Çünkü evet, hayır diye verilen cevaplar hakemin okuyup okumadığını bize göstermiyor. Göstermediği için de ya buraya gerekçesini yazacak yüz kelime, yüz kelime veyahut da okuduğu metni sisteme yüklemesi gerekir. Şimdi dergi sistemi e, birden fazla form oluşturmaya imkan tanıyor. O yüzden e, benim kullandığım dergide kitap kritiği değerlendirme formu gibi form var. Makale inceleme formu şeklinde bir form kullanıyoruz. Doktora tezede özeti Geldiyse dergiye yayınlıyorsanız onu incelemekle ilgili bir form kullanabilirsiniz. Ön inceleme ve intihar taraması aşaması varsa kullanıyorsanız onun için bir form oluşturabilirsiniz. İngilizce dili et var ve o e, okuma yapıyorsa onun için bir form oluşturabilirsiniz. Bunun gibi dergide hakem sürecinde, makale inceleme sürecinde hangi aşamalarda, hangi formlara ihtiyacınız varsa dergi parttaki menü, Gönderi ve süreç, süreç formları kısmından bunları hazırlamanız mümkün. Şimdi e, örnek olması açısından hazırlanmış soruları gösterebilirim. Yazım desteği ekibinin hazırladığı sorular var. E, ben de onu size yansıtmış oldum. E, örneğin ön inceleme ve benzerlik taraması formu. E, burada formu Türkçe, İngilizce hedefinde kullanabilirsiniz. E, Formun üstünde açıklama kısmı var. Orada e, türünü yazabilirsiniz. Hakemlik türü. Tek taraflı kör hakemlik. Yani editör e, alan editörü dolduruyor bu formu. Hakemlik e, tipi de iç inceleme. Yani sizin iç editörleriniz okuyor ve değerlendiriyor. E, buradaki sorulara hızlıca bakarsak. Makale başlığı konu yansıtıyor mu? Evet, hayır kısmen cevaplar var. Makalede kullanılan başlıklandırma formatı isnada uygun mu? Yani dergi isnat kullanıyorsa sorular isnata göre oluşturabilirsiniz. APA kullanıyorsa apaya, Chicago kullanıyorsa ona uygun mu değil mi diye sorular oluşturabilirsiniz. Özet yeterli mi? Yani siz örneğin 200 kelime özet yazılmasını istiyorsunuz. Ön ee, Önünçerime yaptığınız anda buradan onu ölçersiniz. Ee, yeterli mi? 200 kelime mi değil mi? Özet uygun mu? Özetle olması gereken bilgiler var işte amaç, konu, yöntem. E, temel e, sonuç gibi onlar var mı yok mu diye kontrol etmek için e, sorulan soru bunların İngilizcesi uygun mu? Anahtar kelimeler doğru seçilmiş mi? E, i̇lahiyat alanı içinse veya tarih alanı ise Arapça isimler geçiyordur onların yazımları doğru mu? E, ayet hadis ilahiyat alanı için söylüyorum kullanılıyorsa bunlar doğru yazılmış mı? Hadis kullanılıyorsa bunlar doğru yazılmış mı? atıf ve alıntılara uyularak yazılmış mı? Şimdi bizim daha önce de bunu değişik vesilelerle gaedettim. Ön incelemede en fazla karşılaştığımız sorun yazarların atıf ve alıntı arasındaki farka dikkat etmeden ümitli oluşturması. Atıf neydi? Bir kişinin eserindeki görüşüne atıf yapmanız, işaret etmeniz. Burada aynen kopyala yapıştırla alma olmadığı için e, dipnot yazıp o kitabın ilgili sayfasına atıf yapmanız yeterli. Ama alıntı dediğimiz anda o kişinin kitabındaki çalışmasındaki belli satırları, cümleleri, paragrafı aynen kopyala yapıştırla almanız anlamına geliyor. Bunu alıntı burada geliyor. Alıntı için e, alıntı işaretiyle çift tırnak içinde veya içelek paragrafla belirtilmesi gerekiyor. Bu yapılmamışsa integral benzerlik oranında fazla çıkıyor. O yüzden önünceleme de bu soruya cevap aranıyor. Atıf ve Alıntı arasındaki farka uydu mu, uymadı mı diye. Dipnotlar e, derginin yazım e, referans sistemine uygun mu değil mi? Kaynakça derginin yazım sistemine uygun mu değil mi? Önünceleme yapılmışsa metin üzerinde 4 olarak o yüklendi mi, yüklenmedi mi? Benzerlik taraması yapılmışsa benzerlik taraması sisteme yüklendi mi, yüklenmedi mi? Bunlar soruluyor. Tabii en sonunda benzerlik oranı kaçtır diye bir soru var önderimde. İşte benzerlik oranı 2 midir, 20 midir, 80 midir? Bu oran çok direkt bir mana karar ifade etmez. %80 olduğu halde intihal olmayabilir. %2 olduğu halde intihar olmuş olabilir. Burada önemli olan biraz önce de bahsettiğim şu atıf, alıntı farkına araştırmacının dikkat edip etmemesi. ikilik bir alıntı yapmıştır ama atıf yapmak uygun şekilde işaretle belirtmemiştir. Orada bir intihar söz konusu olabilir. Sonuç yüzde yirmi çıkıyordur ama bu ayettir, hadistir, şiirdir, intihar olmaz. O yüzden atıf alıntı farkına dikkat edip etmemesi bu benzerlik oranının açıklamasında editöre bir fikir veriyor. Karar kısmında da bu ön inceleme formu olduğu için incelenen makale hakem değerlendirmesine gönderilebilir. Makale derginin yazım ilkelerine uyulmadığı için iade edilmelidir veya yazar belirtilen problemleri gidererek makale makalelerini tekrar sisteme yüklemelidir diye üç tane kararımız var. Bunun gibi sizler de kendi derginiz için bir ön inceleme formu oluşturup o formu e, iç inceleme yapılacağı için editör yardımcısına veya alan editörlerine doldurulması için hakim olarak atayarak gönderebilirsiniz. Aynen e, bunun gibi yayın kurulu inceleme formu da e, eğer yayın kurulunuz aktif olarak çalışıyorsa kullanabilirsiniz. Şimdi yayın kurulu, e, dergilerde yer alan kurulların aktif çalışması önemli. Yani sadece editör her şeyi yapıyor, yayın kurulu dergiye katkı sağlamıyorsa o da e, çok dergi gelişmesi açısından iyi değildir. Yayın kurulunun aktif çalışması için böyle bir form oluşturulup, yayın kurulu üyelerine gönderilen makaleleri okumalar için gönderebilirsiniz. Yani yayın kurulunda 7 kişi varsa diyelim her birinin bilim alanı farklıdır. Her, her biriyle ilgili makale geldiği anda hangi bilim alanındaysa o yayın kurulu üyesine gönderip bu form kullanılarak görüşleri alınabilir. Bu yayın kurulu üyeleri okurken hakem gibi okuma yapmazlar. Yani baştan sona ayrıntılı okumazlar. Genel itibariyle bu çalışma Hakem sürecine alınmaya uygun mudur, değil midir? Genel itibariyle bakarlar. Sorularda burada ona göre hazırlanmış. Çalışma belli bir probleme odaklanıyor mu? Çalışma alana özgün katkısı var mı? Çalışmada kullanılan yöntem uygun mu? Çalışmada yazar araştırma sorusuna cevap vermiş mi? Çalışma derginin yayın kapsamına uygun mu? Karar kısmında da çalışma hakem sürecine alınabilir. Veya çalışma hakem sürecine alırmamalarıdır. E, bu üçte bir tane kısa soruyla yayın kurulu üyesi kanatını belirtiyor. Eğer yayın kurulu üyeleri iki yayın kurulu üyesine gönderdiniz, çalışma hakem sürecine alınsın diye karar çıkmışsa, hakem sürecine gönderirsiniz. Eğer e, yayın kurulu üyeleri bir tanesi, iki tanesi red şeklinde karar verirse, ona göre bu çalışmayı hakem sürecine almamak tercih edilir. Bunun gibi bir de makale inceleme formu. Bu en çok kullanılan form. Ee, yani dergiye ulaşan yazı türü açısından bakıldığı anda genelde makaleler ağırlıklıdır. Sonra kitap incelemeleri gelir. Bu makale formu çok kullanılan bir form. Burada çift taraflı kör hakemlik sistemi modeli kullanılıyor. Yani yazar hakemi tanımaması gerekir. Hakemin de yazarı tanımaması gerekir. İnceleme türü olarak da inceleme, yani dergi ekibinin dışındaki e, uzmanlara göndermek ve en az iki tane uzmanın evet yayınlansın veya yayınlanmasın diye kararını aramak gerekiyor bu süreçte. Burada da e, makalenin bilim alanına katkı sağlayıp sağlamadığını ölçmek için hakeme sorular yöneltiyoruz. Başlıklar yazının konusunu yeterli ölçüde yansıtıyor mu? Türkçe özet yazının amacını, kapsamını, sonuçlarını yansıtıyor mu? İngilizce özet aynı şekilde kapsamını, sonuçları yansıtıyor mu? Makalede dil bilgisi kurallarına uygun açık bir anlatım yolu izlenmiş mi? Çalışmanın konusu yeterli ölçüde ele alınabilmiş mi? E, çalışmanın amacı yeterli ölçüde belirtilmiş mi? Makalede araştırmada kullanılan yöntem uygun mu? Çalışma neticesinde ulaşılan sonuçlar literatürle karşılaştırmaları olarak tartışılmış mı? Ele aldığı konu hakkında analizleri yeterli mi, yorumları yeterli mi? E, makalede kullanılan kaynaklar makale yazım kurallarına uygun olarak düzenlenmiş mi? E, kullanılan eserlere kaynakça kısmında yer verilmiş mi? E, çalışmada bilimsel yayın etiğine uygun mu? Etik ihlal var mı? İngiliz, dinlediğiniz makale bilme katkısı olan özgür bir çalışma mıdır? Evet, hayır kısmı diye cevap verebilir. Burada şu, bu kısım önemli. Hakeme görüş ve önerilerinizi belirttiğiniz makale metnini Word veya PDF olarak sisteme eklediniz mi diye soruyoruz. Yazar sadece evet, hayır demesi yetmiyordu. Ya gerekçesini yazması gerekiyordu. 100 kelimeler, 150 kelimeler. Veya e, okuduğu metni işaretleme yaptığı metni sisteme yüklemesi gerekiyordu. Eğer burada hakem metni yüklemişse evet diye okuduğu metni sisteme yüklemesi bizi rahatlatıyor. E, diğer bir soru, önemli soru. Düzeltmeler yapıldıktan sonra tarafınızdan metni tekrar incelemeniz gerekir mi? Tekrar incelemek ister misiniz diye. Bazen hakemler e, düzeltme verip tekrar makaleyi incelemek istiyorlar. Bazen de hayır ben incelemek istemiyorum, e, editör kontrol etsin diye hayır diyebiliyorlar. Bu sorunun da olmasında fayda var. Buradaki karar kısmı standart. Yani e, red, kabul, majör, minor revizyon var. Dergi park sisteminde bunlar standart yer alıyor. Şimdi bir de kitap kritiği inceleme formu var. Buna bakalım hızlıca. Dergiye makale geldiği gibi kitap incelemesi, değerlendirmesi kritiği, çalışmaları da gelebilir. Burada genelde e, dış hakeme de gönderebilirsiniz. İç hakeme de genelde uygulama iç hakeme yani editörlerine veya yayın kurulu üyelerine okutma şeklinde iç inceleme kullanılıyor. Burada e, tek taraflı kör hakemlik oluyor. Yani e, yayın kurulu ekibi yazar tanıdığı için e, çift taraflı kör hakemlik olmuyor. Burada kitabın yani inceleme yapılan eserin yayınlanmaya uygun olup olmadığı ölçülmeye çalışılıyor. Burada ilk olarak yazarın isim ve kurum bilgileri çalışmanın ilk sayfasında yer alıyor mu? Bunu soruyoruz. Çünkü yazarın uzmanlık alanı ile incelediği kitap uyumlu mu? Bu soru bizim için önemli. Kişi fizik alanında uzmanlığı var ama ilahiyatla ilgili bir kitabı değerlendirmiş diyelim. Burada uzmanlık alanı olmadığı için zayıf yorum olabilir. Bunu görebilmek için uzmanlık alanıyla incelediği kitap aynı alanda mı? Buna dair bir soru var. Doğru kitap tercih edilmiş mi? Yani doğru kitap derken neyi kastediyoruz? Son beş yıl içinde yayınlanmış olması ve akademik kitap olması gerekiyor. Çalışma akademik bir kitap ise akademik olmayan bir kitabı akademik kriterlerle incelemek çok adaletli olmayacağı için Akademik kitabını seçilip inceleme yapılması soruluyor. Değerlendirme yazısının Türkçe başlığı kılavuza uygun mu? Değerlendirme yazısının İngilizce başlığı kılavuza uygun mu? Çalışmanın 60-80 kelimelik özeti var mı? Şimdi bu özet neden isteniyor? Şimdi dergiler yayın yaptıktan sonra makalelerin verisini indekslere göndermek için gayret ederler. TR dizine, Scopus'a, diğer indeksler dergi terazın diye gayret ederler. Dergi bir indekse girdiği anda yayınlanan tüm çalışmalar indekste yer alır. Eğer siz yayınladığınız kitap incelemeleri için de özet 60-80 kelimelik yayınlamışsanız, bunlar da veri tabanlarına gireceği için daha çabuk, daha hızlı okuyucularla buluşur, daha fazla dikkat çeker. O yüzden e, özet kısmının boş bırakmak yerine e, kısa bir özet yazılması kitap incelemesi için yeterli. Aynı şekilde anahtar kelime alanı da boş olmasın diye en az beş tane kavram kitap incelemesinde de istenir. Burada e, uzunluk önemli kitap incelemelerinde genelde makale gibi uzun olmaz. Uygulanan e, genel teamül, uygulama teamülü bin ile 1500 beş bir uzunluk istenmesidir kitap incelemelerinde. Ona dair bir soru ekleyebilirsiniz. İncelenen kitap, amaç, kapsam, yöntem, üslup, konu, işleyiş açısından değerlendirilmiş mi? Yani kitap tanıtımı mı yapmış yoksa incelemesi mi yapmış? Olumlu, olumsuz, güçlü, zayıf yönlerini yazmış mı? diye bir soru ekleyebilirsiniz. Ee, aynı şekilde kitap e, güçlü ve zayıf yönleri ele alınmış mı? diye soru var. Yazarın ileri sürdüğü tezler ortaya konuluk değerlendirilmiş mi? Ee, i̇ncelenen kitap Alana katkı sağlıyor mu? Ve karar şeklinde sorular oluşturabilirsiniz. Görüldüğü gibi burada oluşturulan sorularda yayının türüne göre, yazının türüne göre sorular benzer. Kitap incelemesi türü olabilir. Çeviri türündeki çalışma olabilir. Araştırma makalesi türündeki çalışma olabilir. Sorular aşağı yukarı aynı. Bunları Türkçe, İngilizce olarak hazırlayıp kullanabilirsiniz. Seminerin başında da bak, aktardığım gibi, e, formların teknik altyapısı OCS dergi sisteminde de, dergi park sisteminde de aynı. Burada dikkat edilmesi gereken konu, e, yazarın e, hakemin kimliğini bilmemesi için formlara hakemin adını, soyadını, e-posta adresini veya onun kim olduğunu e, ortaya çıkartacak soruların eklenmemesi e, ve yazarın görüp görmemesi gereken sorular var, ona göre formların işaretlenmesi. Bunlar dikkat edildikten sonra süreç problemi şekilde işler. Merhaba hocam, benim bu kadar. Soru varsa alabiliriz. Mikrofonunuz kapalı herhalde sizle. Çok teşekkür ederiz Abdolu Hocam. Sorular mevcut. İzninizle ben soruları alayım. Tamam. Buyurun hocam. Sorusu olan hocalarımız tütfen sesini veya kamerasına açık sorularını iletebilir. Mesaj kısmında var ama ben onlara bakamadım. Evet, mesaj kısmında Mehmet Ali hocamızın kitap kritiğine tek hakem yeterli olur mu? Şeklinde bir sorusu mevcut. Şimdi şöyle, burada mümkün olduğu kadar yayınlanan her yazıyı iki uzmanın okumasından geçirmek iyi. En az iki standart kullanılabilir. Burada kitap incelemesinde dışarıdan hakim aramak yerine bir tane yayın kurulu üyesiyle bir tane editöre okutulabilir. Dolayısıyla standart olarak ister e, kitap incelemesi olsun, ister mekale olsun, ister e, başka bir yazı türü olsun en az iki hakim okutulabilir. Türüne göre bu iç hakem olabilir, dış hakem olabilir. Teşekkür de, ederim. Evet. Abdül Hocam teşekkür ediyorum. Soruyu ben sormuştum. Çok sağ olasınız. Ayrıca teşekkür ediyorum. Bir diğer husus aslında çok önemli bu temas ettiniz. Bu hakem değerlendirme formunda hakemin adının olup olmaması. Şimdi bazı hakemlikler geldiğinde orada isim kısmı oluyor. Boş bıraktığımızda sistem kabul etmiyor. Aynen. Onda aslında ortak bir tavır sergilememiz gerekiyor. Yani şayet e, yazar bunu görecekse o zaman kör hakemliğin bir anlamı kalmıyor. Aynen. aynen. E, bu bu grupta bunun da paylaşılıp e, standart hale getirilmesi uygun olur diye düşünüyorum. Çok teşekkür aynen. ediyorum. Önemli bu konu. Aynen hocam. Yani bu hakem sürecinde en önemli şey e, editör açısından en önemli şey gizliliği korumak. Editör gizliliği nasıl korur? Kendine gelen bilgiyi aktarmaz kimseye. Hakemin adını söylemez. Zaten bunu dikkat ediyoruz ama kendisi de teknik hata yapmamak. Teknik hata da Hakem formlarına, hakemin adına, soyadına yazdırırsanız, karşı taraf bunu görebilir. Yani riskli bir durum. O yüzden e, istemeye gerek yok. Sistemde, gerek OGSS sisteminde, gerek Dergi Park sisteminde, hakem ataması yapıldığı zaman, arka tarafta zaten hakemin adı, soyadı, kurumu, org.id'si, bunlar hepsi forma ekleniyor otomatik olarak. Editör görüyor, e, ilgili kişiler de görüyor yazarın görmemesi yeterli. O yüzden formlara eklenmemesi en iyisi. Çok teşekkür ederim. Sağ olasınız. ol hocam. Tamam. Hayırlı akşamlar. Hayırlı Hocam var mı başka soru yoksa kapatabiliriz? Ee, hocam kayma başka soru yok. Zeynep hocamız e, dil editörü formunu inceleyebilir miyiz? Şeklinde bir soru. Şöyle bakalım. E, dil editörü formunda. Evet. Doktora tezi özeti formu, bunu da açmışken bakalım. Doktora tezi özeti formu. Dergilerin dergilerine daha fazla dikkat çekmek, gündeme gelmesini sağlamak için belli yayın alanı ne ise, o alanda yayınlanmış doktora tezi özetlerini yayınlayabilirler. Burada da kastettiğim şey şu: Doktora tezi tamamlandı, 300 kelimelik özeti o araştırmacı YouTube'ye yüklüyor. Burada onu kastetmiyoruz sırf dergiye e, özel olarak 700 kelimelik, 800 kelimelik, 1000 kelimelik okunduğu zaman e, doktora tezinin konusu, amacı, yöntemi ve temel e, sonuçlarını içerecek şekilde e, en az 750, 1000 kelimelik bir Türkçe İngilizce özet istenebilir. Eğer gelir ve bu yayınlanırsa dergi dikkat çekmeye de başlar. Yani gündeme gelmeye, yayınladığı tezlerle dikkat çekmeye de başlar. O açıdan doktora tezi yayınlamak e, Özeti yayınlamak önemli. Burada standart soru. E, öz yeterli mi? Yani 300 kelimelik, 200 kelimelik yayınlamaya değmez. En az 750 bin kelime olması önemli. O açıdan öz yeterli mi? Anahtar kelimeler doğru seçilmiş mi? İngilizce özet ve anahtar kelimeler doğru mu değil mi? E, yazımda, Arapça eserlerin yazımında imna hatası var mı? Bunlar soruluyor. doktora test özetinde teknik sorular. Şimdi İngilizce dil indirilmesi formu, e, hakem süreci tamamlandı, hakemlerin kararına göre kabul edildi, yazar düzeltti, gönderdi, e, alıp onu hemen yayınlamamak gerekiyor. E, Türkçe açısından bir son okumayı zaten editör yapıyor ama İngilizce açısından da İngilizce başlık, kavramlar, e, imla, dil bilgisi hatası var mı yok mu diye bir İngilizce uzmana okutmakta fayda var. Burada iç inceleme türünde, çünkü İngilizce dil editörü oluyor dergilerde. O editör okuduğu için iç inceleme yapılıyor. Makadenin başlığı İngilizce açısından uygun mu? Burada bazen şey, i, yumuşak, y gibi hatalı İngilizce'de olmayan karakterler kullanılabiliyor. Veya kavram hatası yapılabiliyor, o var mı yok mu? İngilizce özet doğru mu, orada hata var mı yok mu? Anahtar kelimeler doğru seçilmiş mi? Bir de genel soru, dil editörü olarak üzerinde düzeltme yaptığınız makale metnini ek dosya olarak sisteme eklediniz mi? Evet, hayır. Burada dil editörü genelde metin üzerinde ekleme, çıkartma, silme, değiştirme yaparak işlemi yaptığı için genelde evet seçeneğe işaretlemiyor. Bu form geldikten sonra karşı tarafa gönderiliyor. Burada da hangi kararlar yer alıyor? tahsih edilmesi yeterlidir. Metin uzman bir çevirmen tarafından çevrilmelidir. Eğer e, Google Translate gibi veya başka şekilde hazırlanıp gönderilmişse e, dil editörü incelediği zaman bu sıfırdan çevrilsin, çok kötü diyebiliyor. Veya küçük hatalar varsa onlara öneride bulunup bunu tahsih edilmesi yeterlidir diyebiliyor. Bu şekilde standart bir form kullanmak, Dergideki işleyişi de, yapılacak işlemleri de daha hızlı hale getirebilir, o açıdan dergiler bu şekilde standart form kullanabilirler. Evet, Merhaba Hocam, Çok bugünlükte, hocam. bugünlükte e, bu konuyu bitirmiş olduk, bu teknik bir konuydu. İlerleyen haftalarda imkan olur gene bu şekilde bir seminer yaparsak, e, dergi politikalarını e, gündeme alabiliriz. Derginin amacı, kapsamı, etik politikası, açık gelişim politikası, araştırma etiği politikası, arşiv politikası, nedir, nasıl belirlenir? Bunları ilerleyen haftalarda tekrar bir yapabiliriz. İmkan sağladığınız için teşekkür ediyorum. Katılımcı hocalarımıza da teşekkür ediyorum. Teknik konulu semineri bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Hayırlı